Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar beraber futbol oynayacağız. Gördüğünüz gibi serverımızdayız. Beraber futbol oynayacağız arkadaşlar. Sizler de serverımıza gelirseniz bu tür aktiviteler çok yapıyoruz. Şimdi topumuz ortada gördüğünüz gibi hemen maçımıza başlıyoruz. 3 2 1 ve 0 maç başladı arkadaşlar. Hemen kırmızı takım karşıda bakın burada. Mavi takımda biziz. Ben hemen şöyle topu uzaklaştırdım. Yanımda Mustafa ve Osman var bu arada. Osman kalede duruyor. Tabii Mustafa ben bayağı bir ilerletti. Helal lan Musti. Hayır hayır hayır. Abi gidiyorum, Osman gidiyorum. onu uzaklaştır. Uzaklaştır onu. Oğlum bunlar baya iyi yalnız. Ah, tamam <gülüyor> Hayır. Kale dedim. Tamam vurdum topa. Hadi ah, Musti. Hayır, abi, tamam çok abi, güzel. Götür, götür, Musti. götür götür. Pas at Musti'ye çok güzel bir pas. Gidiyorum. Hadi <gülüyor> yürü abi yürü. <gülüyor> hayır ah be. Abi Ta attım ben attım. Çok güzel. Ah ben. Arkadaşlar heyecan yaptım kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bunu kazanmamız attım, attım, attım. lazım. Attım, attım, geri attım geri. Ben de abi tuttum. Müste aç ortanı. Aç ortanı kapatacağım. <gülüyor> Açtım abi. <gülüyor> Nereye gitti anlamadım abi. Vallahi hafiften Çok bir lag oldu şu anda. Ha ben attım geri. Attım geri. <gülüyor> ben de tuttum abi şu an. Hadi. Sırayla defans Sırayla defans. Sen at geri, sen at attım, geri. Attım attım, attım ben. Ben vuramıyorum ki ya. Geri uzaklaştırıyorlar hemen. Attım ben geri. Siz ileri gidin ben atıyorum ileri abi. Aynen aynen. Musti vur vur vur ona. Vur, abi vur. şu an bunu yönlendiremiyorum ki burada durunca. Hadi! Hadi. Ah be! Hadi. Vur vur. <gülüyor> şu taraftan vurmam lazım şu taraftan. Nerede bu nerede? Top nerede? Top nerede? Abi Aa, arkada burada, burada. arkada. Burada, Osman top. uzaklaştır onu. Osman uzaklaştır onu. <gülüyor> Hayır. Aa, geçti. Hayır. Ben kaleye gidiyorum. Tamam koş kaleye git. Tamam tamam o gol olmasın kere kaleye koş senin. Tamam. tamam. Of oh, kırmızı takım birden hata geçti. Kalede Aa, durmak önemli valla. Ben şu anda kaledeyim. Tamam gelir zonlayacağım. Uzaklaştırdım Buralım. uzaklaştırdım. Tamam güzel. Aa, tamam ben götürüyorum. Tamam, götürüyorum. Saldır arkadaşlar baya bir... İker, İker defansta kal. Tamam ben defanstayım. Siz saldırıya geçin. Ben defansta bekliyorum top buraya. Orta, orta aç. Orta aç. <gülüyor> Ay, çok çok güzel. vur vur ona. Hadi vur. Var, gol. Gol, gol be var. gol be 1-0 oldu. Herkes kaleye, herkes kalesine. Tamam. Osman sen tamam. E, tekrar top ortaya atarsın ve 3'ten geriye sayarız. Tamam. Arkadaşlar ilk golümüzü attık çok güzel ya. Bu arada arkadaşlar siz de böyle futbol falan oynamak istiyorsanız serverumuza kesinlikle gelin. IP adresi burada zaten açıklama kısmındaki linkten üye olun ve sunrumuza katılın arkadaşlar. Her zaman aktif olun ki bu tür eğlenceli aktivitelere katılın sizde. Şimdi Osman sen topu koy, ben de 3'ten geriye sayacağım. Tamam. Üçten yürüye, geriye At saymadan hadi. önce saldırmayı saldırmayı. Tamam hadi. çabuk çabuk. Yürüyor 3 2 1 0. Tamam saldır. Ben defansdayım saldırın. Haydi saldırın. Tamam. Çok güzel kırmızı takım sonradan geldi. Aa ben buradan on vur ona vur vur. Hadi ben geride vur. duruyorum biraz ki. Top buraya tamam, gelirse. Tamam, tamam, tamam. tamam geride dur. Hadi mustayı aç ortanı. Adamus... Abi şu anda açamıyorum hepsi benim içimde. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi ben de yardım ediyorum sana vur vur. Helal abi. Tamam, tamam. Aha buraya e, geliyorum. İkier destekle iki er destekle vur. Hayır geçti i̇ki... beni geçti vurdum ama hayır, geçti. Ben... Tamam ben kaleye koşuyorum. Sen kaleye koş kaleye koş. Ben kaledeyim. Hayır hayır hayır izin vermeyeceğim izin vermeyeceğim. Tamam ben ben kaledeyim şu an. Tamam geri yolladım geri yolladım geri yolladım tamam, koşuyom koşuyom koşuyom, abi, koşuyom. Kırmızı takımdan birisi var karşıma geçti koşuyom Hayat koşuyom Geçti mi tamam çok güzel Koş Musti, koş koş Arkadaşlar dur, bayağı abi, bir heyecan ben. yaptım Aç <gülüyor> Aç Çok Açısı güzel abi. çok güzel gidiyoruz ah be geri fırladı Hı. tamam ben, ben biraz bekliyorum geri Ya sürekli aynen birisinin geride beklemesi lazım Şuna tamam, vurman dur. lazım vur vur ona vur, vur tamam, Vurdum tamam, vurdum çok güzel, çok güzel. Abi sana atacağım. Osman ay Musti at onu bana. Ah be. <gülüyor> çok Aa, geri geri geri geri geri vur. Geri vur. Çabuk. Ha, vur vurdum. He çok güzel. Ben de geride bekleyeceğim ya. Vallahi bunlar aniden hata geçiyor. Arkadaşlar şu de, anda Aster, Musti eğer ki o topu bana atarsan ben hemen şuradan vurdum. Bir daha vurdum. Top bana geldikçe <gülüyor> vuracağım Musti. Sen saldır aralarında dur. <gülüyor> Valla iki kat defans yapıyoruz. Bir tane Osman, bir tane ben. Bu arada top gitti. Gitti. Hadi. Vur şuna. Hadi. Gol atmam lazım. Vur vur vur. Ah be. Haydi. <gülüyor> Topa valla da sekiyor şu anda. Hadi. <gülüyor> ah be. Hadi. Ah be Hadi. musti. Ah be. Osman dikkatli ol Osman. Vur onu kesinlikle. Aa. Osman geri git sen. Koşarak geri gitme. Tam vurdum mu? Tamam, vurdum vurdum vurdum. Tam vurdu. Tam çok güzel. <gülüyor> Hadi be 1-0'dayız şu anda. Çok güzel gidiyoruz. At onu bana. Dur ben şuradan vurdum. Tamam Attım, vurdum. Tamam. Sen ona bir daha vur. Tamam. Vur ona. Vurdum. Bir <gülüyor> daha vurdu. <gülüyor> bir daha vur. <gülüyor> hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ben kaleye koşuyorum. Ben kaleye koşuyorum. Koş koş kaleye koş kaleye koş. Hiç şey yapamazlar. Kaleye koş. Tam kaledeyim kaleye şu anda. Koş. Kaledeyim tamam. şu anda. Siz Bilmiyorum. saldırın. Buraya doğru gelmesin okay. o. Buraya doğru gelmesin. <gülüyor> Baya eğlenceli yalnız. Hadi hadi hadi. Arkadaş. Vur vur. Allah. <gülüyor> Hayır vur. Kit. Vur. Bir tane daha vur. Çok iyi. Tamam. Çok güzel. Ben ben koşuyorum ben koşuyorum. Arkadaşlar fare sesi geliyorsa kusura bakmayın. Baya fareye abanıyorum şu anda. <gülüyor> Ama <Daha> ben götürüm. <gülüyor> hadi. Kaleci açıldı. Kalede kimse yok. Vurun ona ben geride duruyorum. Vur ortaç. Orta Atatörü. aç. <gülüyor> tamam ben şuradan. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ben kaleye koşuyorum, ben, ka ben kaleye koşuyorum. Ben kaleye koşuyorum, sen tamam, şey tam. yap, topa git, ben kaleye koşuyorum. Şuradan vuracağım. Ş Lan geliyor. uzaklaştır şunu, uzaklaştır. <gülüyor> uzaklaştır. <gülüyor> Sıyırdı. Uzaklaş. Hayır. Hayır, uzaklaş Ben kalede. Hadi vurdum Vursuna koş koş. koş koş koş yardım yardım yardım Yardımamazlar yardım yardım yardım yardım durduramazlar koş yardır, yardır, yardır. vur vur vur Abi, şey vur vur ya vur, ya vur. Vurdum. Vurdum, bir daha vurdum bir daha vurdum Vurdum ben de vurdum kola gidiyorum ah be Ben biraz bekliyorum geride Tamam Musti oradan çıkarsa çok güzel olur. Ben biraz geride bekleyeceğim. Vallahi aniden hata geçiyorlar. Musti Vur. Vur. Ah vuramadım. Vurdun mu? Vur. tamam ben, ben, vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. sen vurdun sen vurdun sen <gülüyor> vurdun. Oğlum bayağı çekişmeli gidiyor ya. Ama 1-0 öndeyiz. Harbi, ben vurduğum böyle halde böyle bu duruyor. arada geri gelmiyor. Tamam. Ben saldırıyorum sen boosti birazcık geride dur. İki kat defans yap. ben arkadayım abi. Hafiften bir arada, lag oldu. rakibimiz de iyi oynuyor ya. Aynen ya. Valla kalede falan duruyorlar. Köyle havada valla tam top oldu. Kafadan kafaya sekiyor. <gülüyor> Osman, Osman, sen de vurman o lazım vurdum, ona Vurdum, vurdum. Bir daha vurdum. vur. <gülüyor> Bir daha, hayır, hayır. Kale geç, kale geç. Tamam, kaleye ben koş, kaleye, koş, kaleye geçiyorum, koy. ben kaleye geçiyorum. Tamam koş sen kaleye. Geçtim kaleye, kaleye, geçtim, kaleye. geçtim kaleye. Tamam bekle. Tamam bekle. Tamam. Durma. tamam çok güzel, abi. çok güzel. Atak, atak, atak. Durduramazsın. İşte pasta kaldı. Tamam ben defansdayım pasta. şu anda, kaledeyim ben şu anda. Musli de köşeyi değil, ortadan ortadan götür. Abi götüremiyorum ki arkama baksana. Devam et. Devam Ben koşuyorum. Geç. Koş. Ortaya geç sen orta açacağım. Orta açacağım. Ortaya, geç, <gülüyor> ortaya geç. Geçtim mi ortaya abi. Geç. Hayır hayır. Sen geç. geçme geç. abi. Ben gerideyim. Gerideyim. Gerideyim. Hiker er destekle. Hiker destekle. Hiker vur. Hayır. Vuramadım. Hayır. Kaleye geçiyorum he. ben. Tamam geç kaleye. kaleye. Bekle. Hayır hayır. Gitmesin gole. Hayır. Hayır yetişemedim. Oh tamam tamam. Tuttum. Oğlum ben kalede duramıyorum ya. Adamların ne zaman vuracağını anlayamıyorum. Hafiften lak çıkıyor, Aa, birden ışın bu köylü üstün... çok hızlandı. Köylüye bir şeyler oldu bir dakika. Vur, vur vur vur. Bir tane daha. Aha bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi vur. Vur Aa, lan. Osman vurma lazım bana be. Gol be. 2-0 oldu değil mi? Aynen. 2-0 abi. <gülüyor> çok güzel. Baya eğlenceli. Ben, ben çok eğleniyorum yani arkadaşlar. Aynen. Bu Üstünü arada beraber bir, bir koyuyoruz orta. Aynen. Ee, bu arada bu 5 5 şey gol sürecek değil mi? 5 puan. Aynen. Bir saniye ben bir su içeyim ya. Çok susadım. Abi valla çok iyi ya. Arkadaşlar <gülüyor> bu yayını e, YouTube'dan da paylaşacağım video olarak. O yüzden e, destekleriniz için teşekkür ederim. Like falan atarsanız video olarak izleyen arkadaşlarımız sizlerde sağ olun. Şimdi Osman topu koyuyor. Osman koy ortaya topu ve ben de girseğim yapayım. Tamam hadi. Vallahi baya eğlenceli. Koydu. 3 2 1 ve 0. Tamam. Haydi siz ikiniz saldırın. Ben birazcık defansta bekliyorum. Musti tamam, vurdu. Tamam. Gel gelmesin o buraya? Vur bir tane, bir tane vur. Bir tane tamam. vurdum, bir tane vurdum. Hatta birkaç tane vurdum. Saldırıyor, saldırıyor. Gidiyorum. Heyecan yaptım yine. Kaleci açıldı. <gülüyor> Heyecan Aa, yaptım. kaleci açıldı. Kaleci geç içe geç, geç geç. Vur i̇çe vur, geç. vur. Orta aç. Ben ortadayım. Orta aç. İçe geç. Nerede bu? Aç ortanı. Hayır hayır. Açtım abi. Vur lan. Vur şuna vur. Vurdum vurdum. Geç geç. Vur vur. Golan. vur. Gol at. Hadi. Gol be. Astım. 90'ı astım valla. Çok güzel 3-0 oldu. <gülüyor> bayağı iyi. Evet 5'li bitiyordu. Haydi koy. Osman koy ortaya Ben de 3'ten geriye sayayım. 3 2 1 0 Evet saldırıya geçti. Ben yine defansta bekliyorum. Defansta bekleyince güzel oluyor çünkü. Evet tamam. çok güzel. Aa, <gülüyor> 4. Gol. Vurdum ben de vurdum. Içer, içer, hayır hayır doğru. hayır. Ha tamam uzaklaştırdım uzaklaştırdım. Lan, devam et aynı taktik. Sıkıştır tamam uzaklaştırdım uzaklaştırdım, uzaklaştırdım çok güzel. İker dal. İker dal. İker dal. Vur bir tane daha. Vurdum vurdum, vurdum vurdum. Tamam. Tam dal dal. İker gel ben ortadayım. Musti. Ortaya doğru atmaya çalış. Attım abi attım. Bir tane ne daha, tane daha vur. Abi. Vur lan. <Gülüyor> yes abi, be, abi. yes <gülüyor> be yes <gülüyor> be. <gülüyor> Kaç sıfır oldu lan artık sayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> 4-0, oğlum çok kısa sürmesin ya uzun sürsün biraz da ben çok eğleniyorum. Beş... Abi biz çok proyuz o yüzden öyle. Bu <gülüyor> taktimiz. Orta kafa gol. Aynen. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim, beş... arkadaşlar kaçta bitsin yazın bakalım. Musti sen de chat'i oku, kaçta bitsin yazsınlar. 5'te biten diyen olursa 5'te bitsin artık. Ama daha uzun sürmesini istiyorsanız arkadaşlar ki bence daha uzun sürsün mesela 10'da falan bitsin. Daha sonra Musti'nin yayına geçeriz. Mustafa'nın yayında devam ederiz. Aynısını Musti'nin yayında yaparız. Abi benim yayında farklı bir şey yapalım mı ya? Ne yapalım istediğini yapalım söyle. Oxevent <gülüyor> yapalım mı? Ben soruları her şeye tamam. hazırladım. Attım Discord'da, olur, yani. fark Discord'dan. Olur fark etmez olur. olur. Sıkıntı yok. Dur o zaman duyuru yapalım. Tamam. Mustafa'nın kanalda arkadaşlar Oxevent'i yapacağız. E, haberiniz olsun. E, bundan sonra Mustafa'nın kanalda yayına devam edeceğiz arkadaşlar. Sakın serverdan çıkmayın. Ve e, canlı yayından da çıkmayın çünkü ben linki paylaşacağım. Evet şimdi, e, kaçta Gerçekten. bitsin diyorlar Musti? Kaçta bitsin ah, diyorlar? 10'da e, diyorlar, 7'de diyorlar. Çoğunlukla 10 geliyor şu an. Tamam o zaman 10'da bitsin. Şu anda 4-0 oldu. Çok çekişmeli gidiyor. Vallahi ben çok eğleniyorum. Böyle sabaha kadar oynarım. <gülüyor> tamam hadi. 10'da on, on, çok uzun sürmez mi ya? O zaman 7'de olsun ya. Tamam, 7 son. 7'de olsun, 7'de. Tamam, 7 son. Tamam, 7 son tamam. o zaman. <gülüyor> tamam attım. Evet, koy Sonra. ortaya. 3, koydum 2, bir, sıfır, saldır. Abi biz yürüyor bize doğru tipe bu. <gülüyor> vur vur vur. Vurdum vurdum. Tamam. Vurdum vur, bir dağmen. daha vurdum. İçeri koş, İçer, koş, vurup koş. Taktik Koşuyorum hadi. ben abi bak ortayı yine açacağım haberin olsun. Ya, aç aç aç ben ortadayım. Aç. Tamam bekle Birisi abi. Birisi geride kalsın adam. Ben gerideyim. Ben gerideyim ben olsun. derdim ben... abi. Vur vur oğlum tut. Gidiyor yürüyor kendi kendine tipe bak. Abi yürüyor. Yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam vurdum vurdum vurdum vurdum vurdum koşuyom vur. koşuyom koşuyom Dağ koşuyom vur, vur, koşuyom. Vur. koşuyom koşuyom gole gidiyorum Vur şuna bir tane daha vur aban ah be kaleci uzaklaştırdı <gülüyor> Tamam devam et devam et Hadi çok güzel çalım attım efsaneyim <gülüyor> Lan köylü çıldırdı oğlum bu köylü napıyo Birden uzaklandı kendini <gülüyor> <Oğlum>, yürüyor mu <gülüyor> Neyse yürüsün abi daha iyi. Tamam uzaklaştırdım çok güzel. Gole <gülüyor> gidiyorum. Gole gidiyorum. kimse yok. Ah be. Vurdum vurdum devam et devam et. Hadi vur vur vur. Hayır. Hayır hayır hayır golü alırız. Kaleye kaleye git. Hayır, hayır. ona doğru değil sona doğru pas ken. Abi bu ki. Yürüyor Ben kaledeyim oğlum çok tehlikeli. Kaleden çıkmak çok tehlikeli. Tam bekle ben iteceğim. Tam vur vur. Koş, tamam, koş ben koş. gidiyorum abi G gidiyorum ben, gidiyorum ben de gidiyorum ben de gidiyorum, ben de gidiyorum. Tamam. <gülüyor> hadi bas Koş Aha. koş koş koş içer, vur, içer vur. Vuruyorum vuruyorum vuruyorum vuruyorum ataya geçtim tamam. birisi tamam. geride kalsın ataya geçtim mustı tamam. mustı geride kalsın Geç içe geç içe vurdum Ortaç, vur, vur, ona. vur ona hayır ah. Çok güzel Müslüm Tamam bende. çok güzel Tamam aç ortayı Açamıyorum <gülüyor> abi çünkü hepsi burada. Aç aç çık çık. Abi aç, çıktım. Aç. Vur ona. Vurdum, vur yürüdüm. üstü. Vuruyorum. Görüyor şerefsiz ya. Vuruyorum. Abi yürüyor ya. Çok kötü bu. <gülüyor> Yürümezse şey olmazsa atacağım. Evet, yürüyor. <gülüyor> tamam, içe geçin, içe geçin. Ah geri. Bak birisi bayağı geride kalsın çünkü ne olacağı belli olmuyor. Tamam. tamam. Hemen kaldım geride biraz. Ah oh, vur ona. Abi, vur vur var, vur. Vurdum, vurdum, vurdum. vurdum. <gülüyor> Nerede lan bu? Tamam burada. Abi burda burda. Ben bunu açamıyorum. Tamam bu köle çok kötü ya. Çok yürüyor şerefsiz ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> vur, VUR VUR! Saldır! Vur. Saldır! Bur, Hadi! Hadi vur vur vur! vur. Bur, bur. Nerede lan lan? Ah be çizgiden burda. döndüm. Vur bir tane daha. Hayır koş, koş. Ah be ah. yoruldum. Oğlum yemin ederim yoruldum yani. Artık oynarken yoruldum. Bence şöyle 5'te bitse fena olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü terledim bende. <gülüyor> Aha gole gidiyorum. Gole gidiyorum ve gol, gol be yes be. Oh be valla. 5 mi oldu? 5 şeyini... oldu beş, abi. Beş <gülüyor> Çok kazanma şansları da kalmadı açıkçası. Tamam yani 7'de bitiyor şimdi. ya 7'de. <gülüyor> Çok güzel terledim şey valla ya. 7'de biterse oksa gillemeyebilirim diyor bazıları MSG'den okuyorum da. Tamam 6'da bitsin o zaman 6'da son gol. Arkadaşlar 6'da bitiyor. 6'da bitiyor. inşallah yürüyen çıkmaz hadi bakayım. Yürüyen. Aç çıkınca yürümüyor. Tamam geri gelin hadi. geri gelin ben saymaya başlıyorum. Dur. Mor Üç. çıktı bu yürüyor mu? Bu yürümüyor herhalde tamam başla. 1-0. Tamam başladı hadi. Tamam saldır. bu yürümüyor güzel. Mal, mal bekliyor. Saldırıya geçtik. Ben hafif geride başlıyorum tamam. musti saldır. Musti saldır. Ya, bu Garda bu yurmuyor. Aynen. Ben ortadan açamam aç, abi. Aç ortadan. Aç ortanı ben bekliyorum. Ben geride bekliyorum. Çok güzel lan. Çok güzel. E, Vurdan ona. Vur. Abi. vur. Son gol. Vur ona sen ve gol be. be. 6-0. 6-0 ve maç bitti arkadaşlar. <gülüyor> Kazandık. Yes be. Yes. <gülüyor> havai fişek var mı abi? Havai fişek katalım yukarı. Dur, havai. <gülüyor> havai fişek. Şu muydu havai fişek? Yok, havai fişek hangisi ya? Havai fişe katalım kutlama. Onun, onun bir kutu vardı da unuttum. Ya da o zaman şunu yapalım. Evet, tamam. Orada adamlara e, ikinci oldukları için ödül verelim bari Aynen, ikinci Esin... olanlara da ödül verelim arkadaşlar. Çok güzeldi vallahi ya. Arkadaşlar yani bu o, yayınları o, sık sık gelmesini istiyorsanız edeceğim. lütfen videoyu beğenin, bu videoyu e, bu yayını videoları izleyen de bayağı kişi olacak çünkü. Lütfen videoyu beğenin, like atın arkadaşlar. Bu sık bu türlü yayınlar sık sık gelecek yani. Eee video, video olarak izleyen arkadaşlarımız kendinize iyi bakın hoşça kalın.